Gençlerin politikaya yaklaşım nasıl olmalı ya da bilim insanı apolitik mi olmalı, politikaya... Mesela ne dedik? Din ve bilim ayrı tutmalıyız dedik. Yani Müslüman olur, Hristiyan olur, Ateist olur. Adam bilimini yaptıktan sonra kişisel şey. Siyasi olarak hem bilim insanları hem gençler... Yani düşüncesi illaki insan olur ama nasıl yaklaşımda olmalılar? Valla bilim adamına bağlı. Yani bilim adamı politika yapmak istiyorsa yapsın. Ama politikanın bir özelliği vardır. Nerede politika yaptığına bağlı. Bir diktatörlükte mi politika yapıyorsun? Bir cumhuriyette mi politika yapıyorsun? Evet, Bir demokrasi de evet. mi politika yapıyorsun? Bütün bunlar ayrı ayrı politik davranış gerektirir. Ne yani, alana doğurur? Aynen. Yani sen, sen, sen Hitler'in iktisat bakanıysan ayrı davranırsın. Churchill'in iktisat bakanıysan ayrı davranırsın. Bilim adamının politikaya bulaşmasındaki en büyük sıkıntı politikanın halka bazı şeyleri sanki tam doğruymuş gibi anlatmak mecburiyetinde olmasıdır. Oy alabilmek için. Veya evet. iktidarda kalabilmek için. Örnek verelim ekonomist birisi diyelim ki ülke üniteni gitti dedi ki ekonomideki veriler bu durum kötü değil. Böyle diyebilse keşke ama orada kendisi için de eğer kötü olduğu iyi diyorsa... Zaten burada bilim insanı olmuş olmuyor. İşte bu tip bu tip tehlikeler tamam. olduğu için bir bilim insanının e, politikaya girmesi zordur. Bakın Einstein'le İsrail'in cumhurbaşkanlığı da teklif edilmiştir. İlk cumur Tabii. Hemen reddetmiş. Niye biliyor musunuz? Sormuşlar ya niye reddediyorsun? Ne büyük şeref falan? Objektif düşünmeye çok alıştım. Kusura bakmayın. Demiş. Oo çok güzel. Şimdi bak burada. Çok iyiyim. Politikanın felsefesi var. Bilimin felsefesi var. Adam diyor ki benden olmaz diyor. Karıştırmayın diyor. Bak, Alman ordulu, Almanya şeyler, e, Müttefik orduları Almanya'yı işgal etmeye başlıyorlar. bomb şehri işgal ediliyor. bomba İhsan Hoca'nın hocası var. Handklaus. Dünya çapında bir adam. Muazzam bir jeolog. Ve Amerika'da da iyi bilinen bir adam. Hemen Amerikan... Üçkan Kuvvetleri profesyonel Profesör Klaus'u buluyor, Profesör Klaus diyorlar çok memnun olduk falan işte siz Amerika'da da bulundunuz işte bizleri de tanıyorsunuz. Size diyorlar hemen belediye başkanlığını teklif ediyoruz. Hemen reddediyor. Ama diyor ben tavsiyede bulunayım diyor başka birkaç adamın adını söyleyeyim onlara gidin diyor. Kabul etmiyor. Mesela şey çok ilginç geldi Ceren abi hani o bilim insanları Almanlar gelmiş ya. Bakın bir Müslüman ülkeye geliyor. Yeni kurulmuş bir cumhuriyet, çok fazla riskli, çok gelişmemiş. Anladığım kadarıyla adamlar ne olursa olsun şunu diyor. En azından özgür olayım da. Hangi evet. ya şu andaki Türkiye'deki bilim insanları diyor. Cedit yurt dışında. Ben de yurt düşüneyim. Burada doktor yapıyorsun. Niye? Daha rahat hissediyoruz yalan yok. Demek evet. ki kim olursa olsun ya yani benim bunu da değil Polonya'daki hükümetti, şuydu buydu, Cedit'in Hollanda'daki şeyler ama evet. biz en azından akademide daha özgür hissediyoruz ki demek ki şu andaki insanın tersine göç yapıyor. Siz, de... De... Hı -hı. Yani siz, siz bir geleneğin çocuklarısınız. Yani sen Kopernik'e yani. geliyorsun evet. unutma. Evet. Değil mi? Yani Cevdet'in geldiği gelenek daha nereye dayanıyor? Yani sessiz Willem'in kurduğu orada bir üniversite vardır. Leiden Üniversitesi. Hı -hı. Değil mi? 18. yılında evet. var. James Hatip İskoçya'dan kalkıyor oraya gidiyor şey yapmaya. Ne derler? E, doktora yapmaya. Mesela Burkhaven, değil mi Burhave. Evet. Burkhavenin lakabı nedir biliyor musun? Yok. Preceptor Europei, Avrupa'nın hocası. Wow. Yani düşün Hollanda'da abi bu, yani bilmem ne kadar ülke. Ama hocam, evet. Cezid'de e biz buluştuk, Groningen'e gittik hocam. Evet. Groningen Üniversitesi'nin müzesine götürdü Cezid benim, onu da söyleyeyim sağolsun. Orada o kadın e, doğumcu bir bayan vardı doktor. Doktora yapmış. Hollanda'nın ilk doktorası e, alan insan. Adını unuttum. Özür diliyorum. O kadın o kadar çok mücadele etmiş ve onların sonunda kabul ettirmiş kendini. Kliniğini gördük, müzi yapmış. 5 yürü hocam. Giriyorsun, müzi şey var, kliniğini görüyorsun. Orada mesela çocuklardan alınan örnekler var işte hasta doğmuş, çift baş doğmuş. O şey sıvıların içinde Omurgayı görüyorsun, bebekleri görüyorsun, bütün hayvanların hocam dondurulmuş şeyleri vardı. Ben yemin ediyorum hayran kaldım ya. Ve bunu herkes gidip görebiliyor. Hani Avrupa'da buraya kolay gelmedi, siz de zaten hep anlatıyorsunuz. Ama geldiği noktayı da koruyor. Ne yaparsa yapsın hocam, bundan taviz vermiyorlar. <gülüyor> Alette Yakovs. Bir soran daha doğrusu da Sultanahmet'e doğru giderken, bir sağlık müzesi vardı. D mı? Dedi. Dedi hocam senin ha. söylediği şeyler var ya böyle hani e, alkol içinde saklanmış örnekler var hepsi vardı orada. ne oldu bilmem artık yok Allah çok ya. <gülüyor> i̇şte işte olmalı bilim yani gülhane parkında bir minik yani benim kütüphanem kadar belki biraz daha büyük bir tabiat tarihi müzesi vardı. Yanında da muazzam bir akvaryum vardı. Önünde de hayvanat bahçesi vardı. hiç hiçbiri yok. Ne kadar kötü değil mi hocam? Yani çocuklarımıza ben mesela C'de tatılıyor musun abi? Gittiğimizde ben dedim ya dedim bu hayvanlarla aynı dünyada yaşıyoruz. Görmemişim bazen hocam. Hiç görmemişim. İnsan etkileniyor ya. Ve çoğuyla temasımız yok. Haber, haberdar değiliz. İsimlerini tam bilmiyoruz. Yani çok kötü bir duygu. Yani bu kötü bir şey değil bu çocukların bunu görmesi. Ya da bir ülkede evrim müzesi olması, doğa tarihi müzesi olması bilmiyorum yani. Bu nereden nereden baksan tutulmuyor yani. Ya kırılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi e, Anadolu insanı işte biz dışlandık, biz hor görüldük falan diyor. Hani, Bence kendini işte, dışarı ettirmek de istedi yani. Evet. Yani Ama bunu kırmak istedi. Bunu evet. kırmak lazım. Yani ee, bu özellikle ben bunu hani bu şeyden Demokrat Parti'den beri görüyordun ama e, AKP iktidarından sonra çok gördüm bir hınç alma yani biz bugüne kadar dışlandık şimdi sıra bizde ee, mentalitesi var onu kırmak lazım yani şöyle diyelim dünyayla entegre olun yani sevmek zorunda değilsin ama en azından saygı duyarak insan olarak birbirine. Şimdiki gençlerin güzelliğini hocam. Herkes elinde internet var. Dünyaya entegreler. Dünyadaki şu an MIT'nin dersini izleyebiliyorsun ya. YouTube'dan izleyebiliyorsun. Evet. Bu kadar açık oldu evet. her şey. Müthiş bir şey. Bunları kullanın işte arkadaşlar. Bence çok evet, şanslı. Evet, evet. Değerini bilenim. Yani tekrar söylüyorum. Özellikle Türkiye'de eğitim okulun dışına taşmıştır. Aynen ve öyle. giderek bütün dünyada da böyle olacak bu. Şu an evet. üniversitelerin çoğu kapalı. Her şey evet. online'e döndü. Bir şey değil evet. mi hocam? Evet. Yani Dersler kayıt, bu, kayıt bu, ediliyor. Tekrar izleyebiliyorsun. Müthiş bir nimet yani. yani. Herkes evet. Evet. evet. Tekrarını izleyebiliyorsun dersin. Kayıt ediliyor. Birisi kaydını alıyor hocam. Evet. Diyelim ki kaçırdın. Sonra izliyorsun. Bak Ahmet Lomas Bey demiş ki Meta Müzesi çok güzel. İnternetten gezebilirsiniz. Evet. Ee, evet. Doğru. O müzenin bir sıkıntısı ne biliyor musunuz? Neyi? Araştırma yapılmıyor. Orada yani. fil uzmanı bir jeolog var, zoolog var daha doğrusu. Meta'daki yönetim şimdiki değil geçmiş yönetimlerden biri bu arkadaşı hiç alakasız bir şeye atayıverdi. Hmm. Kendi alanında değil en azından. Hayır, araştırma evet, evet, evet. Mesela Meta'da bir insan evrimini anlatan bir bölüm vardı. Onu kaldırdılar. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri Saint-Joseph'in e, Tabiat Tarihi gittiklerinde insan emrimi panosunu görmüşler. Bunu kaldırın demişler. Şimdi bakın bununla mücadele çok zor. Çünkü karşıda devlet var. Evet. İşte buna halkın artık yeter demesi lazım.